Güneşin battığı yere kadar ulaştı ve ona kara, çamurlu bir göze de batmakta buldu onu. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı. Evet. Yani her yere ilmi, irfanı yetişecek demek Mehdiyet'in. Kitapları yetişecek, bilgileri yetişecek. Yani Japonya'sından tut, Çin'den çık. Her yere o bilgi yetişecek. Güneşin battığı yere de, doğduğu yere de yani dünyanın her tarafına o bilginin, o gücün ulaşacağını evet. işaret etmiş oluyor. İnşallah. Evet. Onu kara çamurlu bir gözede de batmakta buldu, yanında bir kabim gördü. Kara çamurlu bir göze. Evet. Bu Japonya'da olan Tsunami'de, Bütün deniz kara çamurluydu. Güneşin batışını da Kara çamurlu bir gözede batıyordu adeta. Evet. Yani müthiş bir felaketti bu. Evet. Muazzam bir felaketti. Evet. Kur'an bir yönünün ona işaret ediyor. Ee, güneş gibi olan de bir süre e, kara çamurlu, mesela bir hapishanede e, tutulacağını da işaret etmiş oluyor. Yani sembolik anlamında. Çünkü o güneş gibi bir varlık. Evet. Fakat kara çamurlu bir yerde yani kötü bir yerde onun bir süre tutulacağını işaret edilmiş oluyor. Evet. Evet. Kaçıncı 86. ayet? 86. E, 86'da bir mehdiyet e yönelik demek ki bir şey olacak. Evet. 1986 yılında. Ee, mehdiyet belki hapisle karşılaşacak. Evet. Efendim, kara çamurlu göze denilen e, karanlık bir hücrede tutulacak demek ki. Yani hapish gibi, o işte tecrid gibi, ona benzer e, kirli bir yer yani karanlık bir yerde o zor durumda bırakılacak. Ama güneşliğini muhafaza edecek bir